Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'te MX Skyblock tanıtıyoruz. Evet, planlamaya başıyoruz. Bilgiler öğrenmek için komutları bakalım. Skyblock hakkında bilgiler. Bu hakkında... Evet, bende neden gidiyor acaba? Şöyle bakalım. Skyblock yapıcı fark mı? Evet, bir sürü farm var MX Skyblock için. Market kurulumu. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Adal evliliği. Kaner bayağı yayıyormuş. Kolayca ödül alınabilecek komutlar. Ote, günlük ödül, hesap eşle. Skyblock'ta nasıl para kazanır. Her şeyi öğretiyor burada. Komutlara bakalım. Skyblock is isel ve bakılabiliyor. Evet. Eklentiler, görevler, yüksekler, bilgi komutlar buradan. Kişiler spam falan böyle sitemlere bakalım. Minyon sistem var o. Otomatik piston, banka, sandık etkinliği, epik fırın, otu toplama, takas sistemi, tüccar, zemertur, adasınırı yükseltme, görevler, rütbe sistemi, ejdera çiftçi, ihale, ef büyücüsü, seri craft. Hmm. Tamam. Evet, discord burada. Vote. Bizi oy ver. Vote'den destek olabiliyoruz. Bir, Birinciye 20 kredi, ikinciye 15 kredi, üçüncüye 10 kredi. Ay, aylık evet. Ben şimdi vote vermeyeceğim, siz verebilirsiniz. Minyon böyle. Minyon çiftçik ama bile. Biz bakalım buradan. Madenci 6000. Madem koyduğumuz önündeki bloğu kırar. Hmm. Beşleyici koyduğunuz menzildeki ikisiçilere başlar. Bunu biliyoruz. Çiftçi. Balıkçı yakındaki sudan balık tutar. Katil. Menzilindeki canavarlar oldu. İyi abi bayağı baya mumar picilmiş. Yani böyle. Sağ tarafı gidelim. Otomatik piston. Büyüleyici yere. E Ekinlerinizin büyüyeceği yere piston yerleştirince retison gerekmeden otomatik. Resiton gerektirmemiş. Kıracak. Evet. Resiton gerektirme bak böyle sana. saniye. Çiftçi. Fiyat 10 Satın almak için. Çiftçi adınıza bazı ürünleri toplamaya insanları yaptığını biliyoruz sadece. Sunucuya gelerek daha çok öğrenebilirsiniz. Bu arada aktif 124. Burada bile 73. Ops var oranı. Tanıtımı gelecek ona. Teslimat. Payt Teslimatçı. Tarım teslimi, ha şeyler mi? Aylık teslimat ödülleri, baya ödül var var. Ona herhalde topladığınız şeyleri veriyorsunuz. O da size, yani, birinci ikinci olanlara üçüncü olanlara şey veriyorlar. Turnuva, blok koyma turnuvası. Birinci bekirmiş, baya adam fark etmiş var. Mikfona vurdum, git özür Blok koyma turnuvası hepsi sor evet ardar var bir iki ardar da ama iki üç'e koymuş <gülüyor> adam öldürme evet buraya katılsam ben ne işe varacağız ar 1453 afk alt yarat oha iki kat adamın iki ikincinin iki katı ikinciyle üçüncü aynı gibi bir şey evet Başka bir şey yok burada. Kozmetik hey hesabını özelleşirmek istiyorsan buraya tam sana göre. Tak menüsü. buraya Şu an tak yok. Bana destek tak olabilir alırız. Oynarız bu sonucu Burada işi renk falan var. Onlar dükkânı özeltiyor. Şu anda piston vardı. Şimdi bardılara bakabiliriz. Mobarından başlayalım Aktif var çok iyi. Hop. Mob coin var. Evet. Burada mobları öldürerek mob coin kazan. Aşağıda Pipa açılır orada. Pipa açp ise Pipa şey yapabiliriz Asık. Ne Evet kardeşim ben yazmayayım. Var. Arena, PVE, Arena, PVE, Arena PVE, Arena gelelim Burada eşyalar düşüyor evet Kimse yok, yok var var normal arenada item düşüyor, kolay bu kadar Ohaaa, menüye gelişim Coin bölgesi coin, coin yarışını o şeylerimiz. Coin coin market var. Evet. Herhalde coin market var yani. Minecoin yani. E sünger kazılarak yapılıyor bu da. Coin market var. Minecoin, 750. İskelete zombi, kafa kesen chic, Flash. Aa, aa, kafalar var. Bak kafalar efsane. Efektler de varmış dışarıda bir kasalara bakın o oh, evet bayağı kasası para kasası paralar var Lip kasası, bir var. Spawner kasası spawnlar ve de eşyalar var spawnlar kasası spawnlar var en iyisi şey iron bölümleri mi burada bilmiyorum hiç oynadım Vote kasası, item barbaya anahtar var spawner, ipeksi kazma, spawnerlar var, bir de dolu şey var, tak kasası, evet, bayağı çok taklar. Şunu açmak lazım bir ara yani, bakayım. Hmm. Bunu açabilir ki, çiğ itir, olur, güzel, yakışır. Item var, kazma ve şey var, Kasa da var. Spawner'da var, şans kasası, itenler var Paycoin Para deme ara, Paycoin, bilmiyorum Yumurtalar var, fener var bir tane Bak fener çok iyi oluyor, xp kasası var. xp Piştesi bir, bir şey gibi var, Ragnarok Thor, hehehe, <gülüyor> taşı Ay, 150 %60 What? Evet. <gülüyor> Neyse. Ee, warp SVG'sin. Oğlum harbeme mi warp yazmışsın? Level 1 bir diyor. Affection'da olan şeyler onlar. Bayağı faction war diyorlar. Eski Hirada da var bir yapılıyor. Eski Hira'nın ormanla falan öyle of. Harbi tokat işi. Kozmik anlaşması an flaşması. ne? Sevray anlaşması onun için Kozmik kazma. Kozmik ay. Kelime kuponu, spam markası. Evet. Tamam. Ee, warp. Köylü takas, tüccar. Rakip nakitler var. Baki nakitlere gitmemiz gerekiyor. Ha buraya geldik zaten. Gidelim. Ya. Orada para veriyorsunuz ne kadar affek kaldısa onun iki katına döndü Tamam Aynen öyle Sağ ta sol sola ta yazıyor zaten Neyse Şimdi bu atlar bitti menü Çalışma hızlısı bipler için tamir et bipler için profilimiz Evet yeni girdim Hiç yok Rütüfe atlama Şuan rütüfe atlayamamış bir şey olmamışı Hiçbir şeyim yok diye atlayamıyorum eşyalarını sat soltuklar soltuklar güzel mi o kolay adı yükseltmeleri koyun sürü lütfeler bitir en son bitir var mı şu aktif bitir yok herhalde aynen en çok dar Darkness mı? ha en son kit Evet bir baktım. Lidr falan yani. En son değil ya. Yani. dur, Neyse. Kitler. Normal kitler. Normal kitten oyun, oyuncu alacak. Kit oyuncu döndür. Evet iyi güzel abi. MX güzel. Tamam. Banka. Bankada paramı yatırıyor. O adam olmasa onun için. Arena 2'de biliyoruz. Görevler, görevler. Bay çiftçi. 25 adet odun kırıyorsun. 10 karpuz kırıyorsun. Bal kabağı kırıyorsun. 10 adet. 1000 parası alıyorsun. 1 dakikaya geliyorum. Gel. Çiftçi 25 adet odun kilitli. Bunları almayız. Bay çiftçi 5. Birini açınca 5'ini açabilirim. Bir adet şans bloğu. 800 para verilmiş. 150 blok var. 8 para bir Tamam. 5 para. Görevler. Bay çiftçi var. 13 hani market sanal market yemek almak mı evet. yemek var güzel burası eş menü harita varlıklar varlıklar bilgi menüsü skyblock hakkında As. skyblock hakkında bilgiler komutlar sistemler İstemleri biliyoruz zaten. İhale. İhale. Parayla hiçbir şey alınmıyor. 2 milyon mu? Ha? Bizim para hiçbir şey alınmıyor. İhale var. Ada sıralaması. King Kong, donsuzlar, Sıcı, dolu, kar Arda var, BG var, Osişimli Asker, 4 örgütler, 4 kişi değilim. Atsız, Mr. Player. Arena filan tamam bitti burası. Başka ne var? İz, adaya bakıp getirelim. Abi, et evet, bu kadar.